Merhaba arkadaşlar, internette e, hiç, hiç bir tane öğretenle alakalı bir şey var, işte tekerlekli sandalye ama o konumuz değil. Bu Acımak e, kitabı, kitabından şöyle bir şey geçiyor, yani hepsinde geçiyor her sayfasının arkadaşlar. Kızın değnekleri var, iki, iki ayağını da kullanamıyor. Yani. Ben onu onun deneyini yaptım. <gülüyor> şey, şimdi biraz şey göstereyim. Şunu bile düşürdüm arkadaşlar. Yani. yani ona tutun. Yani tutunarak şey yaptım ama düşürdüm yanlışlıkla. Kız keşke iki kişi olmadan da. Ayakla akla bir şeydi. Like atmayı aşağıdan abone olun, unutmayın. Görüşmek üzere, bye bye. Evet arkadaşlar şuradan başladım. Söyle gittim. Yanlışlıkla masayı devirdim arkadaşlar. Evet şöyle devam ettim. <gülüyor> Buraların tuttuğundan işte şöyle, şöyle arkadaşlar. Evet sonra gittim, gittim, gittim. Buraya tutundum gittim. Sonra sıralara falan tutundum arkadaşlar. Sonra burayı tutundum. Sonra kapı şöyle falan da arkadaşlar ben burayı tutundum geldim. Evet arkadaşlar ama saatte bana yardımcı oldu. Burayı böyle işte durdurabildim zor duruyor Evet sonra bir tane... Ve işte kısma çelgesi şey, getirdim ama devam ettim arkadaşlar. Ve atmaya basardım. Evet. Sonra R tutulmayı denedim. Olmadı. R tutulmayı denedim. Olmadı. Bakın böyle arkadaşlar. <gülüyor> Bunlar da işte deney denekli Ama yapamadım arkadaşlar. Yani onu de açabildim aslında bir bardak su getiremedim Evet arkadaşlar kesin bir bardak su getirebilseydim like atmayı asadan abone olmayı unu Orada hepsi gerçektir yalan olduğunu zannediyorsanız bence bu videoyu izlemeyin yalansa videoyu izlemeyin bence